Evet bakın arkadaşlar izmaritler. Burada çöp var adam çöpe atmıyor. Çöpler burada izmarit dolu bakın görüyorsunuz. Yani biz böyle pis oldukça Allah bizim başımıza bir sürü bela verecek. Çöple alakası yok bunun. Yok çöp atarım yanar söndüreceksin çöp atacaksın kardeşim. Böyle yere atılmaz. Yani bakın arkadaşlar devletimiz bize ne güzel bir yer yapmış. Ama önü bahçesi pislik dolu yani. Ondan sonra devlet bize neden böyle şeyler yapmıyor bilmem ne. Yani biz değerini bilmiyoruz ki. Bakın şu pislikler. Bak, orada çöpler. Ya burada çöp kutusu var, atmıyorlar bakın. Ya bakın İsadem diye devletimiz ne güzel bir yer yapmış yani. Bakın bahçesi ne güzel. Bakıyoruz burada da nasıl izmaritler var. Bak, gene izmarit. Bakın, çöp. Biz böyle pis oldukça Korona virüsü de olur Başka virüs de olur Yani biz kendimizi düzelteceğiz Bunun Müslümanlıkla da bir şeyi yok Bütün insanların temiz olması lazım Bakın devletimiz ne diyor İhtiyaç sahibi kimsesiz ve kalacak yeri olmayan Vatandaşlarımızdan Lütfen bizi haberdar edin Hani misafirhane yapmışlar Bakın burası çocuklar için çok güzel bir yer ama biz kıymetini bilmiyoruz. Bakın mesela ne güzel bir yer yapmış devletimiz. Burada engelli yavrularımıza, küçük çocuklarımıza eğitim veriyorlar. Motivasyonlarını sağlıyorlar. Ders veriyorlar ücretsiz olarak tamamen. Ders vermiyorlar ki baba burada. Ama önleri pislik dolu. Hayır Yok, şu an ders, ver... ders vermiyorlar. Şu an ders vermiyorlar ki? ama normalde veriyorlar. Şu an kapalı olur. Bazen veriyorlar ama bazen vermiyorlar. Evet, iyi Ne kadar güzel. Yanlış anlaşılmasın. Ben hiçbir parti üyesi falan da değilim. Hiçbir partiyi de savunmuyorum ama bakın devletimiz ne güzel yapmış yani. Bakın engelliler yeri diyor. Hemen aşağısında park var. Çocuklar için. Yani devletimiz yapmış arkadaşlar. Maalesef kıymet bilmiyoruz. Ekmekleri çöpe atıyoruz, yere atıyoruz. Çöpleri, Ama biz yere hani ekmekleri toprağa. toprağa koymamız lazım, çimlere koymamız lazım. Evet. Ya biz tam tersini yapıyoruz. Yani izmaritleri, çöpleri çöpe atılması gerekirken toprağa, yere atıyoruz. Ekmekleri de yani toprağa koymamız lazımken evet. ne biliyormusun? Çöpe atıyoruz. Böylece de başımıza belalar geliyor. Koronavirüsü çıkıyor. O virüs çıkıyor. Bu virüs çıkıyor. Başımızdan belalar eksik olmuyor. Yani dikkat edelim arkadaşlar. Özellikle bu ekmek konusunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şuna benzer bir lafı var. Ekmek göklerin bereketinden gelen bir nimettir diyor yani. Göklerden gelen nimeti biz çöpe atıyoruz arkadaşlar. Yani yiyemiyorsanız değerlendiremiyorsanız en azından işte böyle mesela kenara koyun, buradan böcekler yesin, kuşlar yesin. Al bakın gene çöp yani. Çöpler çöp kutusuna. Evet çöpler çöp kutusuna. Oğlum bile biliyor ama insanlar bilmiyor. Bakın hala oralarda çöp var. Yani topluyum topluyum ben bunu hangi birini topluyorum. Toplamıyorlar. Mesela hepsini Yani biz topuyor. gerçekten tersiz. Elçili bakın burada ya. bir cam var mesela. Tut oğlum bunu şu camı alalım. Ha adam işmiş, ne yapmışsa yapmış. Bak bir de sivri sivri. Bak. Ya burada çocuklar oynuyor ya, çocuklar oynuyor. Bak. Hah. Bakın burada çocuklar oynuyor. Gelse burada batsa. Yani benim bir arkadaşım başına gelmişti, kolu yarıldı, hastanede altı tane dikiş atılmıştı ya. Yani. Al bakın hala. Ya ben bunun hangi birini temizleyeyim? Devlet bunun hangi birini temizlesin ya? Yani? Hani onca sokaklarımıza temizlikçi kardeşlerimiz var. Yetmiyor ya. Bakın şu pisliği. Hani ordu tayin bu pisliği ayıklayamaz ya. Yani biz kendimize eğitmemiz lazım ya. Yani. Bakın yani. Devletimiz ne güzel yapmış arkadaştır. Baba. Baba. Ama biz halk olarak Baba. gerçekten Baba. çok eğitimsiziz, çok cahiliz. Baba. Baba. Baba. Bir saniye oğlum. Yani lütfen dikkat edelim. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, çevremizi Baba. uyaralım. Da İnsanlara da böyle örnek olmaya çalışalım. Ya bakın yani ben bunu hangi birini pissin bunu yani orada getirseniz ne olacak insanlar attıktan sonra tamam geldim oğlum bakın arkadaşlar parka girdik bakın çöp bidonu var ileride var çöp bidonu bakıyoruz evet yani parka bakın pislik doluyor yani. bakın hep çöp Evet oğlum. Görüyorum oğlum. Görüyorum. Bakın. Hep çöpte. Bak adam atmış. Cips poşetini atmış. Bakın. Şuralara bir bakın arkadaş. Yani çolumuzu çocuğumuzu kendimize eğitmemiz lazım. Bakın mesela. Nimet konusu. Al işte. Cipsleri dökmüş çocuklar. Yani buraya illa ki büyükler de geliyordur. Yani toplayın arkadaş ya. İşte bu Bunlar ben bizim topluyorum. başımıza bela getiriyor arkadaşlar Ben topluyorum yani. onlar da dağıtıyor. Dağıtıyor topluyorum. Dağıtıyor topluyorlar. Neyse dikkat edelim yani ben şunları toplayayım dair. Top i̇nanın Değil ben böyle çok topluyorum. Mesela, Bir yandan da korkuyorum. Ulan toplamasam başımıza bela gelecek diye. Dikkat edin. Bakın böyle toplayacağız. Şimdi telefon tuttuğum için tam alamıyorum. Böyle toplayacağız. Böyle gelip toprağa bırakacağız. Yani yiyecekler çöpe atılmaz. Hayvanlar, kuşlar, böcekler yesin. Çöpler de çöpe. Baya topladık çok şükür arkadaşlar. Toplayabildiğim kadar topladım. Son şeyi de atıyorum. Bakın arkadaşlar. Mahmut Efendi Hazretleri bilen bilir. Yani diyor ki bir ekmek kırıntısı, bir yiyecek tanesi düşünün. Bütün insanlığı helak etmeye yetiyor ama allah Teala bize acıdığından bu bebeklere çocuklara acıdığından hayvanlara acıdığından başımıza tam bir bela vermiyor tam insanlığı ne bileyim helak etmiyor ama işte bu korona virüsüydü. hastalıklar belalar depremler maalesef oluyor sonra biz kendi canımız yanıyor yani yani tabiri caizse Nasreddin Hoca'ya gülüyorlar ama biz kendi bildiğimiz dalı kesiyoruz arkadaşlar lütfen duyarlı ve temiz olalım evet akşam oldu gene geldik bakın parkın haliyeni arkadaşlar ya bunu içiyorsun niye buraya tıyorsun mübarek ya. bir tane de bardak çekirdek bak. Bak çekirdekleri yemiştir. Hemen şurada çöp var ya, hemen şurada. Bakın ya. Yani. Durum bu arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim, çevremizi de uyuralım. Çoluğumuzu, çocuğumuzu ona göre yetiştirelim lütfen. Yani videoyu bitireyim diyorum bakın. Yani bu çöpleri görmenizi istiyorum yani bakın. Yani ne kadar güzel bir park. Bakın. bakın yani bakın. Ya şu çöplere bakar mısınız ya? Yasin ki ya. Bakın ne güzel. Oyun sahası da yapmışlar. Basket mı? Sahasını basket sahasının yanı ha, durum bu maalesef evet, videoyu kapatıyorum biraz şuraları toplayayım bari evet, bakın biraz topladım yani videoyu bitirelim diyorum. Tam toplarken bak herhalde bu ne kek mi? Evet kek. Bakın arkadaşlar yani bu kek bütün insanlığı helak etme, bitirmeye yeter. Ama Mahmut Efendi Hazretlerinin dediği gibi Allah Teala bu bebeklere, yavrulara, masum çocuklara, ihtiyarlara acı o yüzden bizim sonumuzu getirme. Bunun küçücük bir kırıntısı bizi helak etme yeter. Ya Mevla helak etmiyor ama ne yapıyor başımıza bela veriyor. Virüs veriyor, hastalık veriyor, deprem, uçak kazası. Yani belalar almış başını gidiyor ve büyük hocaların demesine göre 10 sene sonra daha büyük belalar başımıza gelecek. Şimdiden başladı zaten ama 10 sene sonra daha da beter olacak. Yani lütfen dikkat edelim. Bana abartıyorsun demeyin. Yani ekmek kırıntılarını dediğim gibi toprağa insanların ayak basmadığı mümkünce bir yere koyup bir ağaç altına falan koyup hani siz yemiyorsanız bari karıncalar yesin, hayvanlar yesin. Çöpe atmayın yiyecekleri. Böyle çöpleri çöpe atın. Biz tam tersini yapıyoruz yani. Ekmekleri çöpe atıp çöpleri de yere atıyoruz. Toprağa atıyoruz. Evet, durum bu. Şimdi bu keki ben toprağa koyacağım. En azından hayvanlar, kuşlar, böcekler yesin. Ayak altında durmasın.